Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tabi arkadaki kayınpederimiz oluyor ona bakmayın. Bu yukarıdan aşağı şu anda masada oturuyoruz. Masada oturuyoruz arkadaşlar. Yukarıda olmak üzere olan elmalar var. Elma ağacı var. Elma ağacından elma kurdu düşüyor arkadaşlar. Evet, Bakın. Ah düşüyor bu nasıl düşüyor hayret edersiniz. Bakın elma kurdu masaya düşüyor arkadaşlar. Şu anda altında oturuyoruz ağacın. Bir taraftan da müzik çalıyor gördüğünüz gibi. <gülüyor> Örümcek örümcekle nasıl tabii göremiyorsunuz arkadaşlar şimdi siz burada. Örümcek örümcekle menü neleniyor bu? Ağını. Örümceğin ağıyla değil mi? Ağabey. Biz görüyoruz ama arkadaşlar kamerada tam gözükmüyor. Bakın kurdu görüyorsunuz. Bakın elma kurdu bu. Baba sirke yapacak mı bu Yapacağım. Evet sirke yapılacak arkadaşlar. Elma sirkesi, elma sirkesi doğal. Ağabey. Şu anda eflani değil. Saatler 23'ü gösteriyor. Kaçı gösteriyor? 21.45 21, Bostancılar Göleti'nin kenarındayız şu anda. Köyde kimse yok. Şu anda 4 kişiyiz Kocaköy'de. Biliyorsunuz köycülük bitti herkes şehre göçtü. Bu arada bunu devamlı antiparantez belirtelim. Bakın kurdu görüyorsunuz arkadaşlar. Elma kurdu bu. Yukarıdan aşağıya örümceğin kurduğu ağla onun bir tanesini kullanarak indi aşağıya. Doğal elma. Şimdi elmaları göstereyim size diyeceğim ama bilmiyorum görebilecek misiniz? Şu anda tabii hava karanlık. Bakın şöyle elma ağacını göstermeye çalışıyorum size. Yukarılarda görüyorsunuz arkadaşlar. Karanlıktan tam gözükmüyor. Şimdi size eflanede çay keyfini göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl dumanı tutuyor? Gördüğünüz gibi çayımız da burada. Semaverde çay keyfi. Bak şimdi üflen, üflüyorlar. Bakın. Gördüğünüz gibi üfleniyor. Külleri görüyorsunuz. Şimdi yukarıdan alev çıkacak evet. Bakın arkadaşlar gördünüz. o süper. Iyi. Müziğin sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bak senin çıkıyor mu? Fasulyeler batın. çıkmıyor. Karanlık çıkıyor. Evi göstereyim size şöyle bakın. Yılmaz pansiyon. Bakın. Bakın ne yazıyor bakalım. Yılmaz pansiyon. Gördüğünüz gibi Bostancılar Köyü'nde, Bostancılar Gölü'nün hemen kenarında, barajın kenarında Bakın buradan ağaçlık, ağaçta bakın elmaları görüyorsunuz arkadaşlar Elmaları gösterebiliyoruz mu bakalım Bakın ha evet, bakın şurada elmalar gözüküyor Biraz önce gördüğünüz kurt buradan düştü Allah'ın işi arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan elma kurdu, masaya düşüyor hem de örümcek ağının bir telini kullanarak düşüyor arkadaşlar. Bakın semaveri bir daha göstereyim size. Bakın ana sahte çıkıyor. Bakın görüyorsunuz nasıl yanıyor. Böyle ilginç videolara devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eflaniler izliyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz.